Bu videomuz çevre ve alan hakkında. Çevre sol tarafta, alan sağ tarafta. Çevre bir şeyin etrafında dolaşmak için kat edilmesi gereken mesafedir. Eğer bir şeyin etrafına çit çekmeniz veya onu ölçmeniz gerekse ya da bir şeklin etrafına herhangi bir şeklin etrafına kurdele dolamanız gerekse bunların toplam uzunluğu çevreyi verecektir. Diyelim ki bir dikdörtgenimiz var. Dikdörtgen biliyorsunuz, dört kenarı ve dört dik açısı olan bir şekil. Bunun dört dik açısı ve dört kenarı var ve karşılıklı kenarların uzunlukları eşit. Şuna abcd isimlerini de verelim bu köşelere. Güzel. Ve şunları biliyoruz. ab eşittir 7 ve bc eşittir 5. abcd'nin çevresinin ne olduğunu bulmak istiyoruz. ABC'de dikdörtgenin çevresi eşittir, kenarların uzunluklarının toplamı. Eğer bu arazinin, bu bir arazi, bir tarla, bir bahçe olsaydı ve etrafını çitle çevirmek isteseydik, kenarların uzunluğunu bilmemiz gerekirdi, değil mi? AB'nin uzunluğunun 7 ve BC'nin uzunluğunun 5 olduğunu biliyoruz. DC, AB ile eşit olacak. Yani 7'ye eşit olacak. DA BC ile aynı uzunlukta. Yani 5. O zaman ne oldu? 7 artı 5 artı 7 artı 5. 7 artı 5 12. Bir 12 daha 24. Tabi diğer tarafa doğru da yapabilirdik. Diyelim ki bir karemiz var. Hemen bir kare çizelim. Karenin de 4 kenarı ve 4 dik açısı var. Bu ABCD karesi ve tüm kenarlara eşit uzunluktadır. Yani karşılıklı kenarlar değil, sadece tüm kenarlar eşit uzunlukta ve çevresi 36 olsun. Bulmak istediğimiz her bir kenarın uzunluğu nedir? Tüm kenarlar eşit uzunlukta olacak, değil mi? O zaman bir kenarın uzunluğuna x diyelim. AB eşittir x, BC eşittir yine x, CD eşittir x. Ve dA eşittir x. Eğer çevreyi bulmak istiyorsak bu x artı x artı x artı x olacak. x artı x artı x artı x. Bu ne eder? 4x eder. O da eşittir 36. Yani bu ne demek? Bu 4 kere bir şey eşittir 36 demektir. O zaman ne yapacağız? Bu bir şeyi bulmak için... Dört kere bir şey dedik ya, bir şeyi bulmak için her iki tarafı da dörde bölelim. Sonuç ne oldu? X, yani bir şey dediğimiz X eşittir 9 oldu. Yani bu 9'a 9'luk bir kare. Bu çevresi. Alan dediğimizde alan bu şeklin ne kadar yer kapladığıdır. Şöyle düşünebiliriz. Diyelim ki birebirlik birlik bir karemiz var. Dikdörtgen için ne demiştik? 5'e 7'lik demiştik. Herhangi bir şeklin alanı içine alabileceği, o şeklin içine alabileceği birebirlik kare miktarıdır. İçine alabildiği karelerin içine alabildiği birebirlik karelerin miktarı şeklin alanını verir. Şimdi şöyle gösterelim. Kullanılması gereken gösterim alanı köşeli parantez içine almaktır. Bu dikdörtgenin içine sığdırabileceğimiz birebirlik kare sayısı. Bunu yapmayı deneyelim. Birebirlik karemiz bu tarafa doğru kaç tane var? 5 tane var değil mi? 7 tane de bu tarafta. Kenarların herhangi biri boyunca gidersek, şuraya 7 tane birebirlik kare koyabiliriz. Buraya ise 5 tane koyabiliriz. Hepsine birer tane koyacağız ve bu 5 yapacak. Bu da her birine birer tane olmak üzere 7 tane yapıyor. Şimdi birebirlik kareleri sayabiliriz. 5 satırımız ve 7 sütunumuz var. Ne olacak? 35 tane 1'e 1'lik karemiz oluyor. Ve bu nedenle şeklin alanı 35. Yani genel yöntem şu, bir ölçüyü alıyoruz ve diğeriyle çarpıyoruz. Örneğin uzunlukları 1 bölü 2'ye 2 olan bir dikdörtgenim varsa ne yapacağız? Bu iki uzunluğu çarparız. 1 bölü 2 çarpı 2 eşittir 1. Bu uzunluğa yalnızca yarım kare sığdırabiliyorum, değil mi? İki yarımı eklediğimizde bir elde ediyoruz. Peki, ya karenin alanı? Şuraya bir kare çizelim. Yeni bir karemiz olsun. Buna da x, y, z, s diyelim. Alanını bulmak istiyorum ve x, s'nin 2 olduğunu biliyorum. x, y, z, alanını bulacağım. Tüm kenarların eşit uzunlukta olduğunu biliyoruz, değil mi? Karenin tüm kenarları birbirine eşittir. O zaman eğer bu 2 ise, bunun da 2 olacağını biliyoruz. Yani 2 ile 2'yi çarpıyoruz. 2 çarpı 2. Eşittir 2'nin karesi. 2 kare, değil mi? O da eşittir 4. Ve 4 tane birebirlik karenin sığdığını net bir şekilde görebiliyoruz. Hepsi bu kadar. Hoşçakalın.